Hayat sandalında dert denizinde umutsuz gecede alıyor kanal yüreğimde sev. Sarı kadehler. Hikayemi Yazmış bir zalim Küsmüşüm sevdama Pustur dostlarım İsyanla yaz tutmuş Ruhum sürdüğünde Yaralı kalbim Kaderlerle alıyor, alıyorum aşkım, alıyorum aşkım kırık kaderlerle. I'm gonna make